Böte birinci sınıfı yeni bitirmiş, yaz tatili için memleketime gitmiştim. Öğretmeninin tavsiyesiyle küçük kardeşimi yazın eğlenceli vakit geçirsin diye eğlenceli bilim atölyesine götürüp getiriyordum. Yine kardeşimi bıraktığım bir gün eski öğretmenlerimden biriyle karşılaştım. Meğer bilim parkım müdürüymüş. Nasılsın ne yapıyorsun sohbetlerinden sonra sen bilim parkı hiç gezdin mi dedi. Birlikte robotik ve kodlama, drama, mühendislik gibi tüm atölyeleri gezdik. Robotik ve kodlama atölyesini gezdiğimde etrafı hayranlıkla inceledim. Arduino setleriyle ve malzemeleriyle dolu kocaman bir dolap. E-Botlar, M-Botlar, 3D yazıcılar ve bilgisayarlarla dolu heyecan verici bir sınıftı. Bilim parkın pilot bir uygulama olduğundan ve robotik kodlama atölyesinde çok fazla gönüllü öğretmen bulamadıklarından bahsetti. Ve bizimle çalışmak ister misin diye sordu. Heyecanla hemen oracıkta kabul ettim. Ve işlemlerimi yapmak için Milli Eğitim Şube Müdürünün yanına gittik. İkinci sınıfa geçtiğimi öğrendiğinde önce pek istekli davranmadı. Ama öğretmenimin de desteğiyle stajyer olarak başlamamı kabul etti. 40 günlük birinci kurs döneminde temel kodlama, 3D tasarım ve Arduino derslerine stajyer öğretmen olarak katıldım. İkinci kursların başlama vakti geldiğinde temel kodlama dersini vermek ister misin diye sordular. Birazcık korksam da kabul ettim. İlk kurs günü geldiğinde sanki atölyenin kapısından ilk defa girercesine heyecanlıydım. Çocuklarla baş başa kalıp ilk etkinliğimizi yaptığımızda heyecanım ve endişelerim bir anda son bulmuştu. Çocuklar heyecanlı ve isteklilerdi. Bazıları ise bilgisayarla yeni karşılaştıkları için oldukça şaşkınlardı. Bilgisayar etkinliklerimizi tamamladıktan sonra bir botlarla etkinliklere başladık. Bu arada çocuklar artık birbirleriyle iyice kaynaşmışlardı. Mat üzerinde bir botlarla çalıştığımız bir etkinlikte çocuklardan biri ''Ben ara oldum!'' diye bağırıp sınıfta daireler çizmeye başladı. Tabii ki diğerlerinin de ayaklarına peşine takılmaları fazla zaman almadı. Mat'ın kenarında oturan bir tek ben kalmıştım. Bir an için ilgilerini tekrar derse çekemeyeceğim diye düşündüm. Neyse ki bu düşünceye kapılmadan dikkatlerini çekmeyi başarıp Etkinliği tekrar tamamladım. Dersi tamamladığımda hem çok mutlu hem de çok gururluydum. Dersin sonunda istemsizce yüzümde kalan o kocaman gülümsemeyi ve o günkü yorgunluktan aldığım hazı hiçbir zaman unutamıyorum.